3'erli otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere BRC konfor Kit'inden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, BRC konfor Kit'imiz BRC'nin fiyat performans ürünü diyebilirim öncelikle ondan bahsedeyim. E, kalite bakımından olsun, üst sınıf bakımından olsun, uzun ömürlük bakımından olsun zaten BRC biliyorsunuz e, ciddi anlamda kaliteli ve üst segment bir marka. Bu kitimiz ise fiyat performans ürünü diyebilirim BRC'nin en ekonomik ve en sağlıklı kitlerinin başında geliyor. Bu kitimizin özelliği 4 silindirli MPI motor araçların hepsine bunu uygulayabiliyoruz. Yalnız e, 140-145 beygir bandına kadar bu tercih edebiliyoruz. Bu kahvanın ve bu beygirin üstündeki araçlarda Sequence 32 Platinum kitine geçmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. O Daha kuvvetli araçlarda bu kitimiz yetersiz kalıyor. Bu kitimizin bir özelliği yine İtalyan grubundan Gemini marka enjektör tercih ediyor. Yine elektronik ikisi olsun çok çok başarılı. MAP sensörü yine çok başarılı bir MAP sensörü. Yine regülatör çok çok başarılı. Gerek yapısı olsun gerek araçta konumlanması olsun çok güzel. Yine üniversal sabitleme aparatları, nozullarımız, gaz düğmemiz ve termoplastik borumuz ve Orijinal bir elektrik tesisatı bizim kitin içinde sorunsuz olarak geliyor arkadaşlar. BRC Comfort'un Toyota Corolla ve Fiat Ege kitlerinden ayıran özelliği elektrik tesisatı ve sabitleme aparatları. İkisi haricinde bu kitimiz normal klasik bir üniversal tüm araçlara olabilecek olan BRC Comfort ürünü. Dediğim gibi e, 4 silindirli MPI motor, turbo olmayan motorlarda ya da 09 Dacia grubu o araçlar turbo motor sınıfına giriyor fakat e, enjektör kahvasından yani enjektör motor gücünden bu aracımıza bu kiti gönül rahatlığa tercih edebiliriz. Herhangi bir sıkıntı problem çıkartmaz. Dacia gruplarında 09 motor ve 1000 motorlarda e, tercih edebileceğimiz bir kittir. Onun haricinde de MPI motoru genellemek gerekirse tüm MPI motorlarda biliyor arkadaşlar ee, yine termoplastik borumuz bu kitlere orijinal olarak bize geliyor herhangi bir sıkıntı problem yok gaz filtremis ve dolu ağazıla kitil içinden çıkar ekipmanlar arasında kafada kadar herhangi bir soru işareti varsa Becek konforla alakalı videonun altına kafanızda oluşabilecek olan soruları sorabilirsiniz elimizden geldiğince sizler için cevaplamaya çalışıyoruz bir başka videomuzda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın